Selam, ben Sultanoğlu. İyi ve güzel insanların kanalı, yani sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda bir zincir bileme makinamız var. Zincir bileme makinamızın kolektörü arızalı. Kolektörün nasıl değiştirildiğini göstereceğiz. Umarım beğeneceğiniz bir video olacaktır. Kanalımıza abone olmayı, beğen atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Buyurun başlayalım. Ben sözü Erhan usta'ya bırakıyorum. Erhan ustan, söz sizde. Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz arızasını tespit etmiştik ama sizin görmenize amacıyla şöyle ben bir önce arızasını göstereyim. Motorumuz tam devirde çalışmıyor. Bu kolektörünle sıkıntı var. Gördüğünüz gibi. Şimdi yeni kolektörümüzü bize aldık. Parçaları da mont ettik. Önce kömürlerini söküyoruz. Kömürlerini dikkatli sökelim ki arkasındaki yay onu ileriye doğru ittirebilir. O da yere düşüp bulunması zor zor hale gelebilir. Onun için ona dikkat edelim. Mümkün olduğu kadar ben değiştiriyorum. Kaçları değiştirdiğini kömürlerini değiştiriyorum. Eski konjuklarımız. Yani şunu tavsiye ediyorsun. E, kolektör değiştiğinde kömür e, yaradan fazla olsa bile değiştirmek faydalı diyorsun değiştirmek her zaman için iyidir abi yeni yenidir. Belli bir müddet sonra ister istemez o da değişmesi gerekecek. Onun için ama açılmışken değiştirelim. değiştirelim. Yapmış genişimizi tam yapalım. Açılalımız tamamınca. Bayağıdır da, da çekmiyorduk dostum abi. Pandemilerinden. Evet. evet, bu korona virüsünden dolayı. Kablolarımıza dikkat ediyoruz. Kolektörümüz rahat dönüyor mu dönmüyor onu ona da kontrol ettik. kabımızın bozulmuş. Yıldız uçlarda öyle bir problem oluyor. Çabuk yıpranıyorlar. Evet. Hmm. Binglikler de o yıpranma o kadar olsun ya. Olsa bile hemen eğleyip e zetebiliyorsun evet. da. Haydi zaba gel daha sesi bile de değişti. Uzun kapağını da takalım. Koruma kapağını takıyoruz. Muhafaza kapağımız var. Bu çok önemli. Nadir de olsa taşın patlama olasılığı var. En azından bu koruma yapacaktır. Taş patlamadan ziyade gözünden kaçar, eli kayar. Evet, kıvılcım sıçrır. Ne kadar da olsa önce güvenlik. Bu evet. Tamam abicim. Bu kadar umarım faydalı olmuştur. Bir videonun daha sonuna geldik. Umuyorum beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olun. Yorumlarınızı bizden esirgemeyin ve beğeni atın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.